Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi konu testi 2'yi gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Bakalım nasıl sorularımız varmış? Hep birlikte çözelim arkadaşlar. Şöyle bir önce odaklanma muafiyetini bir ayarlayalım. Güzel. 1. sorumuzla başlıyorum. ABC ikizkenar üçgen demiş. AC, BC'yi eşit demiş dostlarım. AC uzunluğu, BC uzunluğuna eşit. Bu bir ikiz kenar üçgen. Bunların ikisi de kenar ortaymış. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkeziydi buraya da G'ye ağırlık merkezi olduğunu söyledik. Hatta tabana bir açıya iki muhabbetinden buranın dört olduğunu söyleyelim. Bir de şunu biliyoruz biz, ikiz kenar üçgenin eşit açılarından ki bunlar eşit açılar. Çizilen kenar ortayların uzunlukları eşitti. Yani burası toplamda 6 ya. Bu da toplam 6 birim olacak. Hatta burası 2, burası da 4 diyeceğiz dostlarım. Tabana bir açı 2'den dolayı. Sona bakın şurada bir Pisagor bağıntısı gördüm. 90 derecede 2 var, 4 var. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katıydı. 2 kök 5'i yapıştırdım. Ve bu adamda kenar ortay olmasından sebep buraya da iki kök 5'tir dedim. Toplam denizliyi işaretledim arkadaşlar. Geldim 2 numaralı soruya. <gülüyor> evet yine G ağırlık merkezi ve dik açı varsa muhteşem üçlü vardır demiştik. Önce şurası 2 ise burası 4 tabana bir açıya 2'den dolayı. Bu uzunluk toplamda 6 birim geldi. O halde muhteşem üçlüden bu da 6'lı. Bu da 6 birim çıktı ve bakın burası BC ne çıktı toplamda 12. Hemen Pisagor yapıyorum bu üçgenimde. Diyorum ki 12'nin karesi 144 eşittir x'in karesiyle 25 diyeceğiz. x kareyle 5'in karesi yani 25'in toplamı. 25'i çıkarttık 144'ten. Şöyle kenarda çıkartalım 25'i. 14'ten 5 çıktı 9, 3'ten 2 çıktı 1 1. 119. Yani x kare eşittir 119. X eşittir kök 119 geldi. Adana'dan çıktı cevap. Üçüncü sorudayım dostum. Bakalım ne diyor? BD eşittir DC demiş. Yani burası 4 birim 8 ya toplamda. Burası da 4 olacak. Buraya da 2 kaldı dedik arkadaşım. Ve bakın şunu fark ettim. Bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Dolayısıyla kay kuralı gereği bu adam açı ortayda olacak. Ve bu üçgen 1'de ikiz kenar üçgen olacak dedik. Sonra diyor ki BD eşit DC dikliği gördük 2'yi 8'i gördük her şeyi gördük ABC üçgeninin bütün üçgenin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ADX nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bakın burada ne diyoruz kenar uzunlukları tam sayı olacakmış arkadaşlar buradakilerin hepsinin kenar uzunlukları yani X de tam sayı olacak. Y de tam sayı olacak. Zaten burası da kendiliğinden bir tam sayıdır değil mi dostlar? Şimdi şuraya H diyelim biz. Şu A, E, Y. Ve şurada bir Pisagor bağıntısı yapsam ben dostlar. Bir de şuradan bir Pisagor bağıntısı yapacağım arkadaşım. Şuradan da bir Pisagor bağıntısı yapacağım. Ve şunu fark edeceğim. Burada 6 var. H var. Y var. 2 var. H var. Y var. H öyle bir sayı olmalı ki. Hem Pisagor yaptığımda x bir tam sayı çıksın. Hem de y bir tam sayı çıksın arkadaşlar. O halde şu kuralı bir yapalım hemen. Şuradan bir x kare eşittir. H kare artı 2'nin karesi 4. Şuradan da yapalım. Y kare eşittir. H kare artı 6'nın karesi 36 diyelim. Buradan da bir birbirinden çıkartalım bunları. Alttakinden üsttekini çıkarıyorum. Y kare eksi x kare eşittir h kareler gitti 36 eksi 4 yani 32 hemen bunu da şöyle bir düzenleyelim dostlar y kare eksi x kare eşittir 32 ise iki kare farkından y eksi x ile y artı x'in çarpımı 32'dir ki ne ile neyin çarpımı 32 diye soralım şimdi bir sürü seçenek var tabii ki mesela ilk aklıma gelen 4 ile 8 olabilir mi diye düşündüm ben hemen hemen y eksi şurada yazıyorum y eksi x eşittir 4 y artı x eşittir 8 olsa topladığımda bunları x'ler gitti 2 y 12 y 6 çıktı y 6 ise da e, x'in ne olması lazım 6'dan kaç çıkarsa 4 olur 2 x'in de 2 olması gerekir diye düşündüm. Peki x 2 olabilir mi hocam? 90'ın karşısındaki bir kenarın dik kenardan daha büyük olması lazım. Hipotenüsün x 2 olamaz. Demek ki bu değil. 4 ile 8 değil. 2 ile 16'yı deneyelim. Aklıma ikinci gelen de bu. 2 ile 16'yı deniyorum. Hemen bu 2 olsun. Bu da 16 olsun. Bu durumda toplamları 2y eşittir. 2y eşittir. 18, y eşittir, 9 çıktı. y 9 ise, 9'dan kaç çıkarsa 2 kalır diye sordum, 7. X de 7 çıktı. Peki böyle olabilir mi öğretmenim? x 7 olabilir mi? y 9 olabilir mi? Tabii ki olur. Çünkü ikisi de bakın 6'dan büyük olmalı. Bu da 2'den büyük olmalı. Dik üçgenin kuralına göre hipotenüs en büyük kenar olmalı. Dolayısıyla x 7 olabilir. Cevabım da Ceyhan'dan işaretlendi. Geldik dördüncü soruya. ABC üçgenin ağırlık merkezi g. Madem ki G ağırlık merkezi, o halde bu bir kenar ortayı öğretmedi. ABD üçgeninin ABD üçgeninin ağırlık merkezi ise K'ymış. BC'yi de 24 vermiş bize. Şimdi şuradan bir ya da bu K ağırlık merkezi ise, bunu böyle uzattığımda arkadaşlarım ben, bu da burayı ikiye bölmek zorunda değil mi? Ve bakın ne çıktı karşıma? Burayı da ikiye bölen, burayı da ikiye bölen bir doğru geldi. Biz bu doğrunun ismine ne diyorduk? Orta taban alttaki tabanın her zaman yarısı olacak. Yani buranın uzunluğu kesin 12 birim geldi. Peki bu k ağırlık merkezi tabana bir açıyı 2'den 4'e 8 diye bölecek burayı. Demek ki x'imiz de 8 çıkacak. Evet, Beşinci sorudayım dostlar. ABC dik üçgen. AD ortay demiş. Ee, BC'yi 12 vermiş bize. O halde burası 6 6 diye bir bölünecek. Şurada bir 4'e 6 muhabbeti var hatta muhteşem üçlüden şuranın uzunluğu da 6 gelecek değil mi 6 6 6 şimdi şurada da açı ortayın kolları 4'e 6 verilmiş ayakları da 4K'ya 6K olacak hatta sadeleştirelim 2K'ya 3K gelecek ve biz 5K'yı toplam 6 biliyoruz K eşittir 6 bölü 5 olacak bana 3K'yı soruyor gobelle 3 tane 6 bölü 5 yani 18 bölü 5 o da 36 bölü 10 yapar yani kısaca Denizli'yi işaretledim hemen. Evet 6. sorudayım arkadaşım. Bakalım ne diyor bu? O oraya eşit bu buraya eşit. D, altı e de 6 verdim diyor sana. Şurası da 6. Şimdi dostum şunu çizdiğin vakit. Bakın burada şu BK kenarortay kenar ortay. FD kenar ortay. Lan o zaman şu E noktası. A, B, F üçgeninin ağırlık merkezi. E burası 6 mecbur burası ne olacak o halde? 12'yi yapıştırdım. Bize neyi soruyor? KEF üçgeninin, şu üçgenin en küçük tam sayı değeri, çevresinin. Şimdi şuna A diyelim, şuna da B diyelim. Açık kenar bağıntırlarını hatırlayın. Üçgenin herhangi bir kenarı, ben bu üçgende 12'yi aldım. Diğer iki kenarın toplamından küçük olacaktı. Yani A artı B, 12'den büyük olacak. Ne olabilir 12'den büyük? En küçük ne seçebilirim? 13 seçebilirim. İşte bunların ikisinin toplamı 13. 12 de buradan geliyorsa dostlarım çevrenin en küçük tam sayı değeri toplamda 25 olur dedim. Ve geldim 7. sorumuza. ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir diyor. Madem ki G ağırlık merkezi o zaman şu BF kenarortay burayı kesin 2'ye böldü. E şu da bir kenarortay o da burayı 2'ye böldü. Hatta tabana bir açıyı 2'den burası 6 çıktı. Başka BG FE'nin 2 katıdır diyorum. Buraya K dersem burası 2K. Tabana bir açığı 2'den burası da K oldu ve bakın şu üçgende birebir benzerlik oranı çıktı. K'ya K tık attık. 6 ise EC'de 6 geldi. Evet 8. sorumuzdayız dostlarım. Diklikten diklikimmiş. Öklit görüyorum. Muhteşem üçlü görüyorum. Hadi bakalım neyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. Önce şuraya A diyelim. Şuraya 2A diyelim. Ağırlık merkezi çünkü şuradaki nokta iki kenar ortayın kesim noktası olmuş dostlar. Çayımızdan büyüdüm aldık. Hemen şimdi bir ökleti patlatalım. Diklikten diklik indi. Yan kenarın öklütiğini yapıyorum. 4 köküçün karesi 48 eşittir. 2a çarpı hipotenüsün tamamı. Yani 2a çarpı 3a. 6a kare eşittir 48 olur. a kare eşittir 8. a eşittir iki kök 2'yi paketledim. Şimdi şurası a 2 kök Burası 4 kök 2 yapar o zaman. Artık öyle yazalım. 4 kök 2'ye... 2 kök 2. Peki şuradaki haşı da bulalım biz dostlar. Haş kareneye eşit P çarpı K. Yani 4 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımına o da 8. 8 kere 2 16 yapar. Haş eşittir 4 geldi. Demek ki burası 4. Tabana bir açıya 2'den burası 2. Muhteşem üçlüden bu 6 ise, bu da 6. Bu da 6. Cevap da 12 paketledim dostum. Evet çevirdim. Arka sayfamı Dokuzuncu sorudayız. ABC üçgeninde ağırlık merkezi G. BG açı ortay aynı zamanda. Hem G ağırlık merkezi hem de açı ortay verilmiş. Tamam. Bakın bu açı ortayı şöyle devam ettirirsem. G'den geçtiği için bu bir kenar ortay. Hem açı ortay hem kenar ortay olduğu için burası yükseklik. Demek ki bu üçgen ikiz kenar. Yani şuradaki BC'de 26 birim olmak zorunda arkadaşım. O zaman ikiz kenardan dolayı bununla bu eşit. Hatta kenar ortay olmasından 13, 13 diye böldüm burayı da. Ve bakın 5, 12, 13 üçgeninden x'imiz 12 paketlendi. ABC üçgeninde ağırlık merkezi G'dir demiş. K noktası ABD üçgeninin de ağırlık merkezini vermiş. Şimdi K noktası şu üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlarım. O zaman buradaki F burayı ikiye bölüyor kesinlikle. G'de Büyük üçgenin mağarlık merkeziydi. Hangisinin diye? ABC'nin. Evet. Şimdi şu GDE'ye ben 2k dersem, tabana bir açıya 2 muhabbetinden burası 4k olur, iki katı. Şimdi toplam 6k olduğu için F noktası da ikiye bölecek. Burası k, burası da 3k diye bölündü dostlarım. BF'yı 24 vermiş, şu kenar ortayı 24 vermiş bize, FE'yi istiyor. FE neresi? Şurayı da bizden istiyor. Bakalım şimdi. he neler gördük. Bu bir kenar ortay demişti. Bu da bir kenar ortay. Şimdi BF'yi 24 verdiyse öncelikle burası 8 burası da 16'dır. Çünkü K noktası ağırlık merkezi tabana bir AÇE2 muhabbetini yaptım. Şimdi K noktası ABD'nin ağırlık merkeziydi. Bu da bunun ağırlık merkeziydi. Yani şurası tam 2'ye böldü. Ee, buradan sonrasında bir şey gelmiyor ki ama ne olması lazım başka fe'yi bulabilmem için şuraya x diyelim biz x diyelim şu g'den geçen bunun da kenar ortayını çizsek burayı ikiye böler hmm. burası tam orta nokta oldu şuradan da bir paralel çizsem ben. bir işe yarar mı acaba tam burayı da ikiye bölse bu paralel doğru bu da bunun orta tabanı olsa 3K'ya 3 k D'ye böldüğünden şurası bunun yarısı olur ama bir işimize yaramaz ki. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlarım. Şu geldi aklıma. Şuradan bir kenar orta indirsek biz aşağıya doğru. Şimdi bu kırmızıyla boyadığım üçgenin şu K noktası ağırlık merkezi olduğu için bu burayı kesin ikiye böldü. Şöyle. Yani şuraya M diyelim. Şu da M. E hocam da G'den geçtiği için büyük üçgenin ağırlık merkezi. Bu da burayı ikiye bölecek. Şurayı ikiye böldü. 2M ise burası da 2M olacak. Bakın şunu da fark ettim. Şu az önce çizdiğimiz şu doğru neydi? Burayı 3K'ya 3K yani orta tabandı ya bu adam. 2M'ye M diye bölecek burayı. Şimdi son darbeyi vuruyorum. Biraz kalınlaştıracağım arkadaşlarım üçgenin. Bakın şöyle benzerlik yapacağım burada şimdi. Şurayı da kalınlaştırayım. Şurayı da kalınlaştırayım ki bu üçgende konuşacağım ben. Bakın şurada x'in x bölü tamamına oranı. Yani x bölü x artı 24'e oranı eşittir. Şuradaki m'nin buradaki 4 m oranı. m bölü 4m. Yani m'ler gitsin 1 bölü 4 kaldı. Hemen içler dışlar yapıyorum. 4x eşittir. Ee, x artı 24 olur. 3x eşittir 24. Ve x eşittir 8 çıkar. Vay güzel soruymuş arkadaşlar. Daha doğrusu zor demeyelim de hani görmesi biraz zormuş bu soruyu öyle söyleyeyim. Peki 11. sorudayız arkadaşlarım. BE E ve CD kenar ortay o halde buradaki G noktası artık ağırlık merkezi bir muhteşem üçlü çıkacakmış gibi gözüküyor. Bir bakalım. BE CD'yi vermiş. BC nedir diye soruyor. Arkadaşlar şu kuralı söylemiştim. Bir önceki köşe konu testinde. 5BA'nın karesi eşittir. VB'nin karesi artı BC'nin karesiydi. Bu dik üçgende kenar ortaylar arasındaki ilişkiyi veren formül. VA dediğim A açısından inen kenar ortay. Yani bu muhteşem üçlüğü yapan kenar ortay. Bunlar da diğer kenar ortaylar. Şimdi burada yerine yazarsak VB'yi biz kök 17 diyebiliyoruz. Karesi 17. VC'yi 2 kök 7 diyebiliyoruz. Karesi 28. Topladık bunları 28, 38, 45 yaptı. 5 VA'nın karesi 45. O zaman VA'nın karesi 9 yapmalı. da 3 yapmalı. VA dediğim uzunluk şuradan inen 3. Peki bu 3 ise öğretmenim muhteşem üçlüden bu da 3, bu da 3. Yani toplam BC 6 birim geldi dedim. 12. sorumuzdayız arkadaşım. G noktası ABC'nin ağırlık merkezi. Hmm. F noktası ABE'nin ağırlık merkeziymiş. Önce şunu bir yapalım. G noktası ağırlık merkezi tabana bir açıya giden K'ya 2K ya yazalım. Şimdi BG'de şu büyük ABE'nin B, e kenar ortayıymış. O zaman bu da burayı 2K'ya 2K diye bölecek. Bu da K oldu. Burayı 12 vermiş dostlarım bize. Tamam. Nereyi istiyor bizden? Hmm. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninde AB'ye ait kenar ortay uzunluğu nedir? Şimdi AB'ye ait kenar ortay dediğimiz şey şu. Burayı 2'ye bölen doğru. Peki bakın burada şunu gördünüz mü? Şu doğru. Şurası arkadaşlar. G'de de 2'ye böldü bakın. 2K 2K. Burada da F ne burası? M değil. M'de de 2'ye böldü. Şurası şuraya eşit. O zaman bu adam 12'nin orta tabanıdır. Burası 6 oldu. Ve tabana bir açıya 2'den den, C'de 12 çıktı. Toplam kenar ortayın uzunluğu da Bursa'dan çıktı dostum. Evet hemen geldik 13 numaralı sorumuza. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş. Tamam G ağırlık merkezi ise 4 ise burası buranın 8 olduğunu biliyorum ben. Hemen şuraya A birim ise burası 2A olduğunu artık çok iyi öğrendim. Tabana bir açıya ikiden. Bakın diklikten diklik inmiş artık 100. kez çözüyoruz bu sorudan. Hemen öklik yapacağız değil mi? 8'in karesi 64 eşittir. 2a ile a'nın çarpımı yani 2a kare. 2'ye böldüm 32 eşittir a kare. Demek ki a eşittir 4 kök 2. a 4 kök 2 ise 2a 8 kök 2 yapar. Buna göre abx nedir diye bir soru sormuş. E hadi gelin şuradan da bir pisagor yapalım arkadaşlarım. E, ne diyeceğiz hemen? 8'in karesi yani x kare eşittir diyelim önce bir. 8'in karesiyle yani 64 ile 8 kök 2'nin karesinin toplamına yani 128. In. o zaman x kare eşittir 128 ile 64'ü toplarsam 3 tane 64 yapar dostlarım bu. 2 tane buradan bir tane de buradan 3 64 ve 64 de dışarıya çıktığı zaman 8 diye çıkacak kök dışına x eşittir 8 dışarıya çıktı 3 içeride kaldı 8 kök 3 oldu Evet geldik 14 numaralı soruya. ABC dik üçgen diyor dostlarım. Ee, üçü vermiş, bir de iki tane dört vermiş. Yani şurası kenar ortaymış. Dik açıdan indiği için kenar ortay. 4 4 diye böldü, kendi de dört oldu. Tamam mı? Unutmayın. ADE muhteşem üçlüden dört oldu. Üçmüş burası. Şimdi diyor ki ADE açısı. ADE. Şu açı eşitmiş D, A, C'ye D, A, C yani şuraya demek ki bu bir ikiz kenar üçgen ve o da yok eşit değilmiş lan toplamlarıymış D, A, C ile A, D, E açısı şuna A diyelim E, D, C E, D, C B diyelim burası da A artı B'ymiş arkadaşlarım böyleymiş eşitlik yok yani karaladım onları hımm Böyleymiş tamam her şey yolunda şimdi. Peki a ile a artı b'nin toplamı da buraya eşit dedik a artı b. A ile şuraya bir şey desek neyse devam edelim. Be kaç santimdir diye bir soru sormuş bize be de şurası be de burası. Şimdi bu da 4'tür dedik dostum. Şuraya biz 90 eksi a diyelim hemen. Şimdi 4'te değil mi bu da muhteşem üstünden şurası da 4. O zaman burası da 90 eksi a yaptı. Bir gördüklerimizi yazalım. Şimdi bu 90 eksi a ile bu 90 eksi a'nın toplamı yani 180 eksi 2 a eşit olmalı. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti ya. Şuradaki a artı b ile b'nin toplamına yani 2 b ile a'nın toplamına eşit olmalıdır. Şimdi şu eksi 2 a'yı buraya atarsam 180 eşittir. 2 b artı 3 a oldu. Ve bakın şurada arkadaşlarım şunu fark etmem lazım. Ha şurası A ise bir kere burası da A onu da yazalım çünkü burası 4 ise burası da 4 şu A ile şu B'nin toplamı şu ikisinin toplamı şuradaki açıya eşit A artı B diyelim buraya da He, bakın ne çıktı arkadaşım burası 4 ise buranın da 4 olduğunu fark ettim ben çünkü A artı B A artı B geldi bakın bunlar ikiz kenar çıktılar şu B ile şu A'nın toplamı buraya eşit ya A artı B, A artı B. Demek ki 4 ise 4 geldi burası da. Evet, buna göre B, E'yi soruyordu bize. Bakın ne çıktı? 3, 4, burası da 5 geldi. Sorumun cevabı 5. Evet, 15. sorudayız. Bir kenar ortay, bir diklik görüyoruz. 11'im varmış. Neresiymiş o 10? Şurası 10'muş arkadaşlarım. AH Kenar ortayı gördük, tamam. DC nedir? Yani kenar ortayın uzunluğunu soruyor bize dostlarım. Şimdi öncelikle 5 burası 10 ise 5 10 burası 5 kök 5 Pisagor yaptı. Burası 10 ise yine şurayı bulalım Pisagor yaparak dostlarım. Ee, nasıl bulacağız ya da bulalım mı diye düşündüm ama şöyle de yapsam olur ya. Şu da olur. Şuradan aşağıya bir diklik indirsem şimdi bu diklik Burayı 2'ye böldüğü için şuradaki 14'ü de 2'ye bölecek. 7, 7 olacak. Ve bu 10'un orta tabanı olacak 5. Ve böylelikle soru çok daha kolay çıktı arkadaşlarım. Bakın normalde kenar ortayı uzunluğu yapacaktım ama buradan daha kolay bulduk soruyu. 5, 12, 13 üçgeninden paketledim soruyu arkadaşlar. Evet son sorumuz cd kenar ortay yine bir yükseklik görüyoruz 4 var 3 var 7 var hepsini gördüm dcb dcb Şuradaki açımızda kaç derecedir diye bir soru soruyor bize Evet kenar uzunluklarından açı bulacağız arkadaşlarım Şöyle yapalım ee, yine az önceki yaptığım şey geldi aklıma yani şuradan bir diklik indirsem ben Şimdi burasının orta tabanı oldu değil mi? Bu da dik, bu da dik. Paralel oldu. Burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye böldü. Ee başka? Şuradaki toplam 10 ise şurası 5 oldu. Başka da bir şey. Şu anda görünen CD kenar ortay olduğunu söylemişti. Tamam. Onun kenar burada. 10. Burayı ikiye böldü. Tamam. Tamam burayı da ikiye böldük. Başka da bir şey yapamıyoruz şu anda. Görünen bu. E bu uzunlukları bulur muyuz istesek? Buluruz. Şurayı bulurum. Burayı da bulurum. Bir işime yarar mı diye düşünüyorum. Yarar illaki diye düşündüm sonradan da ya. Peki şuradan bir paralel çizsem şöyle bu bir işime yarar mı diye bakalım. Bu paraleli çizmiş olalım. Şimdi bu paralel de burayı da ikiye bölecek. Toplam 10 ya. 5, 5 diye 2'ye bölecek arkadaşım. 5 burası, 2 burası olacak. Tabii ki paralel olduğu için dik olacak. Evet buradan geldi sorumuz arkadaşlarım. Bakın şu daha güzel gösterdi. Bakın 90'ın karşısı 4 iken sadece neyin karşısı 2'dir? 30'un. Demek ki şu açımız kesinlikle ama kesinlikle 30 derece. Ve bakın burada da bir Z harfi gördüm hemen. Aranan açı da 30 dereceye eşit çıktı dostlarım. Cevabım Ceyhan'dan paketten. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda konu testi 3'ü gömeceğiz. Hadi öpüyorum sizleri.